Evet, iyi akşamlar tekrar. Dün biraz kovan yapıları ile ilgili bir anlatım yaptık. Ondan sonra koloniye yavaş yavaş geldik. Ee, kovanın, koloninin durumuyla ilgili bir anlatım yapmaya başlayacağız şimdi. Arkadaşlar, balarıları sosyal canlılar içerisinde olduğunu söyledim zaten. Yani topluluk halinde yaşıyorlar. Bireysel özellikleri var, yapısal özellikleri var. Bunların gerekliliği olarak toplu halde yaşamaları gerekiyor. Bireysel olarak tek başına hayatta kalma şansı yok. En önemli bireysel özelliği bal arıları birçok canlılar gibi soğuk kanlı canlılar. Yani bu soğuk kanlı canlılar vücut ısıları ortam ısısına göre hareket ediyor. Yani 10 derecelik bir ortamda kaldıkları zaman... Vücut ısıları 10 dereceye düşüyor. 5 derecede kaldıkları zaman 5 dereceye düşüyor bireysel olarak. Biz sıcak kanlı canlılarız. Bizim vücut ısımız sabit. Böylece ortam ısısına göre evet vücut ısı kaybı meydana getiriyor ama bizim metabolizmamız çalışarak e, bu gerekli ısıyı tekrar toparlıyor. İşte bunların soğuk kanlı canlı olması ortam ısısına göre vücutlarının e, ortam ısısına uyum sağlayarak düşmesi bunların bir arada bulunmaları mecburiyetini ön plana çıkartıyor. Yani hava soğuduğu zaman vücutları soğuyor. Hareket kabiliyetlerini kaybediyorlar. Yani 15 derecede arı uçuş yapabiliyor. Uçabiliyor 10 derecenin üstünde. Ee, 10 derecenin altında uçma faaliyetini kaybetmeye başlıyor. Daha sonra 4 derecenin altına düştüğü zaman da ölüyor. Bunun için muhakkak 4 derecenin altına Düşmemesi gerekiyor. Bu hep aklınızın bir kenarında bulunması lazım. Çünkü ne deniyor işte kışın arılar uyandı mı daha uyuyorlar mı bir uyku süreci yok. Topluluk olarak bir araya geliyorlar bir topluluk oluşturuyorlar ve kışı bu topluluk halinde geçiriyorlar. Uyumuyorlar sürekli metabolizmaları çalışıyor ama yavaş periyotla çalışıyor. Kovan içerisindeki ısı 16 derecede derecenin altına düşmüyor. Merkez ısısı salkım ısısı. Topluluğun merkezindekisi. Hatta bunu bizim arkadaşlarımızla bazıları denemeler yaptılar. 29 derecenin altına düşmedi. Yani yılın hiçbir periyodunda merkez ısı 29 derecenin altına düşmedi. Bu demek ki ortalama dereceler. Çünkü bu dereceler değişkenlik gösterebiliyor. Bölgesel olarak, ırk özellikleri olarak ama Ortalama değerleri tabii kitapçı bilgilerde anlattığımız zaman ortalama değerlerden bahsediyoruz. Bizim için aklımızda bulunması gereken şey arıların topluluk halinde yaşamaları, koloni olarak ve kışı koloni olarak geçirmeleri, bahara da gene koloni olarak çıkıp o koloninin kalabalıklaşmasıyla nüfusun artmasıyla çalışmaları. Bu koloniyi oluşturan bireyler var. İşte sosyal yapının meydana gelmesinde oluşmasında ortaya çıkan bireyler gene bunlar koloniyi oluşturan bireyler. Bunlar ana arı, işçi arı ve erkek arı. Bu bireylerin yıl içerisindeki yani ana arı her kolonide bir tane bulunuyor. Onu özellikle anlatacağız zaten. Ee, i̇şçi arı koloninin gücünü belirleyen birey. Yani kalabalık bir nüfus varsa burada işçi arının çokluğu, az bir nüfus varsa işçi arının azlığıyla... Koloninin gücünü belirleyen bir birey ve çalışan koloniyi koloni yapan gene birey, erkek arada kovan içerisinde belirli dönemlerde üretilen, ihtiyaç olmadığı dönemlerde üretilmeyen bir birey ve koloninin hayatta kalması işte bu özelliklerde koloninin hayatta kalmasında bireylerin işe yarayanları hep bulunduruluyor, işe yaramayanları ortadan kaldırılıyor veya problemli olanları ortadan kaldırıyor. Bu koloninin sürekliliğini sağlayan bir özellik. Bu topluluk halinde sosyal yaşamın en önemli özelliklerine, Bu bireylerin hem vücut yapıları olarak hem de oluşumlu, oluşumları olarak farklı özellikleri var. Bunları bu 2-3 ders boyunca detaylı anlatacağım. Gene ilerleyen derslerde gözden geçireceğiz bunları. Bunların özelliklerini anlatırken şöyle bir arı. Figürü de çizelim kenarı. Bireylerin en önemli özellikleri birbirinden ayıran özellikleri ana ve işçi arı, dişi birey, erkek arı adı üstünde erkek birey. Ana arı ve işçi arının birbirinden ayıran gene morfolojik yapısal özelliklerin olmasının yanında kuluçka süreleri birbirinden farklı. Tabi burada kuluçka dediğimiz zaman e, böcekleri yaşam döngüsü şöyle açıklanıyor. Yumurta dönemi, larva dönemi, pupa dönemi ve ergin dönem. Şimdi burada pupa dön, prepupa dönemi falan da var başka böceklerde ama arılarda bunlar kısa süreli olduğu için günsel olarak yarım günlük bir günlük dönemi aldığı için bunu dahil etmemişler. Bu ana hat olarak yumurta, larva, pupa ve Hepimizin bildiği uçuş yapan ergin arı dönemi olarak dönemsel olarak ayrılmış. Burada hepsinde yumurta dönemi, larva, pupa ve ergin. Hepsinde yumurta dönemi. 3 günlük bir döneme denk geliyor. Yani bunu görsel olarak da göreceksiniz. Petek gözünün içerisine toplu iğne başı kadar küçük bir yumurta bırakılıyor. Bu yumurta dönemi. Daha sonra bu yumurta 3 gün sonra çatlıyor. Bu çatlayan yumurtanın içerisinden bir kurtçuk çıkıyor. Bu bir kurtçuk oluyor. Ve bu kurtçuk dönem içerisinde İçeriye besin maddesi verilerek beslenmeye başlıyor. Bu kurtçuk bu besin maddesini yiyor, yiyor, yiyor, dışkılamıyor. Bu kurtçuğun anüsü yok, çıkışı yok. Direktman yiyor, yiyor, yiyor, yiyor. Sadece yiyor. Kolay sindirilebilir proteinlerden meydana geliyor bu besinler. Sindiriyor, yiyor, depoluyor, yiyor, depoluyor, şişiyor. Bu larva devresi boyunca Besleniyor. Larva devresi bittikten sonra birçoğumuz görmüştür zaten. Hani Bu böyle kelebeğin kozası var ya. Hep görsel olarak da görmüşsünüzdür. Kelebeğin kozası gibi bir koza oluşturmaya başlıyor. Çok ince bu kurtçuk bir koza oluşturuyor. Bu kozanın içerisinde buna gömlek deniyor. Gömleğin içerisine giriyor ve Besleme işi bitiyor. Artık pupa evresine giriyor. İşte bu koza, oluşturulan koza pupa evresi. Bu pupa evresinde yaklaşık olarak işçi aralarda 5 gömlek, ana arada da yaklaşık 5 gömlek değiştirme evresi var. Sürekli bir koza oluşturuluyor. Belirli vücut organları meydana geliyor. Tekrar bir kılıf oluşuyor. Belirli vücut organları meydana geliyor. Ve bu belirli vücut organları yapılan oluşturula oluşturula oluşturula en son arı olarak petek gözünden çıkış yapıyor. Ergin arı olarak. Artık karşınızda hepinizin uçarken gördüğü bir arı var. Bu bireylerin üçünün de birbirinden ayıran özelliklerden biri bu kuluçka sürelerinin miktarları. Ana arı 16 günde, işçi arı 21 günde. Erkek arı 24 günde çıkıyor. Kuluçka sürelerinin toplam miktarları birbirinden farklı. Pupa evrelerinin süreleri ve laurova evrelerinin süreleri de birbirinden farklı. Burada arkadaşlar ya 5,5 gün 6 gün falan değil. bunlar ortalama değerler. Ortam ısısına göre, e, ırk özelliklerine göre bazen yarımşar günlük sapmalar oluyor. E, bu mesela 10 derecenin altında yumurt yavru gelişimi duruyor. Yani... O koloni o yavruya bakamamışsa orada bir derecelik farklılıktan dolayı uzama kısalma ufak birkaç günlük olabilir. Gene aynı şekilde aşırı sıcaklarda da gene bunda sıkıntılı olabilir. Besleme yetersizliğinden dolayı da olabilir. Yani bu ortalama değerler ama standart değerler. İşte bu kuluçka süreleri de bireylerin farklı meydana gelmesine sebep oluyor. Diğer farklı sebep arkadaşlar... Yani petek hücresi görmeyen var mı? Petek hücresi dedim. Balı yediğimiz hani petek sıyırdığımız altıgen hücreli petek. Yani yerken görmüşüzdür en kötü ihtimalle o bakımdan söylüyorum. Bu petekler altıgen yapıya sahip. Bunların altıgen yapıya sahip olmalarının özelliklerini de söyleyeceğim tabii. İşçi arının meydana geldiği yumurta bu balını yediğimiz peteklerin aynı ölçüsündeki peteklerde meydana geliyor. Yani bal koyulan peteğin altı geninin aynısına işçi arı yumurtası da yumurtlanıyor. Ana arının meydana geldiği petek hücresi ise peteğin kenar kısımlarında veya zarari durumlarda peteğin orta kısımlarında veya kenar kısımlarında o zaman fark etmez çam formundaki Şöyle çan formundaki veya çanak formundaki hücrelerde meydana getiriliyor. Bunları da görsel olarak göreceksiniz. Erkek arı hücre, erkek arılarsa bireysel olarak gene altıgen ama şimdiye kadar dikkat etmemişsinizdir. Bundan sonra dikkat edeceksiniz. Altıgen ama işçi arının meydana geldiği hücrelerden biraz daha geniş çap olarak. Biraz daha geniş hücrelerde meydana geliyor. Erkek arılar. Bu diğer bir farklılık. Gene bu bireylerin meydana gelmesinde oluşan, meydana getirilirken bırakılan yumurtalarda bir farklılık. Ana arı ve işçi arı döllenmiş yumurtalardan meydana geliyor. Fakat erkek arı dövsüz yumurtadan meydana geliyor. Biyolojide buna partenogenesis deniyor. Yani bir erkek bireyin hücresi, üreme hücresi o ihtiyaç duyulmadan direktman ana arının yumurtadığı yumurta eğer dövsüzse bundan erkek arı meydana geliyor. Ve bu dövsüz yumurta bilinçli olarak yumurtlatıldığı zaman... Erkek arı hücresine, geniş altıgen erkek arı hücresine yumurtlatılıyor. Bilinçsiz olarak işçi arı hücresine yumurtlatıldığı zaman burada da erkek arı meydana geliyor. İkisi arasındaki fark ne oluyor? Evet, birinde küçük birey erkek arı bireyler meydana geliyor. Birinde iyi erkek arı bireyler geliyor. Buna ana arının e, üremesinde bahsederken söyleyeceğiz. Gerekçesi nedir? Bu erkek arılar kaliteli erkek arılar. Bu erkek arılar kalitesiz erkek arılar. Yani bahsetmişken şöyle diyelim. Fakat şu iki birey, şu iki birey aynı döllü yumurtadan meydana geliyor. İkisinin yüzünden ayırabilir Bireyleri mi? Erkek Ayırıyoruz tabii. Ebat olarak ayırıyoruz. Bulunduğu petek hücresinden de ayırıyoruz. Yani çiftlikten sonra belli oluyor ama. Tabii küçük, küçük, küçük oluyor. Demek istediği küçük hücreye erkek arı. Muhtası bırakıldıysa Nasıl ayıca? Heh söyleyeyim. İşçi arı kadar olacak mı? İşçi arıdan biraz daha büyük çünkü Şu pupa evresinde Petek kapatılıyor dedim ya Artık beslenmiyor yavru Şimdi hangi ölçüden Şöyle göstereyim Şu çerçeveye böyle baktığımız zaman Böyle altıgenleri görüyoruz Şöyle baktığımız zaman yandan Peteklerin kapanma şekilleri işçi arılarda petek hizasında şöyle bombeli kapandığını düşünün. Böyle altıgenler var burada. Erkek arılarınki şöyle dışarı doğru bombeli. Daha şişik. Altıgen, altıgen yoksa diğer Altıgenlerde. İkisinde de, ikisinde de şişik. İkisinde de şişik. Yani bunlarda da kubbeli, evet. Göbekli diyorum. Ben aklınızda dair olsun. Göbek erkek arılarda önemli bir kriter tabii değil mi? Onun için aklınızda bulunsun. Göbekli olduğu zaman onlar erkek arı hücreleri. Erkek arı hücrelerinin çaplarının geniş veya dar olması da size zamanla arı baktıkça gözünüzde alışıyor. Yani baktığınız zaman... Mesela biz şimdi kış, kış ayı geldi ya petekleri çıkartıyoruz, siyahlaşanları ayırıyoruz, bozukları şeyleri. O sırada bakıyorsunuz ya bu tarafa çok erkek arı yapmış diyorsunuz. Gözünüz o battaki büyüklüğü artık ciddi şekilde ayırıyor. İlk başlarda ayıramayabilirsiniz. İlk başlarda çok şey olur. Yani erkek arıyla ana arıyı karıştırabilirsiniz. Ya işte işçi arının biraz iri olanını ya bu ana arı mı acaba diye. Terörde. Bunlar gayet normal bakın. Bazen hani art niyetli olmayarak da hani işi bilen bir arıcının yanına geldiğiniz zaman işte yeni başlayanlar bazen karıştırdığı zaman ya bu erkek arıyla ana bir bir ayıramıyor kardeşim her gün de arı kuracak kurcalayacaksınız bakın hiç önemi değil karıştıracaksınız da gülün geçin hiç problem değil hevesinizi kırmayın karıştıracaksınız ama uğraştıkça gözünüz alışacak onların şekline şemaline alışacak Belki ilk başta kovanlarda ana araları bulmakla zorlanacaksınız falan. Hiç problem değil. Yarın öbür gün çerçeveyi çıkarttığınız zaman şöyle tık ana arayı göreceksiniz orada. Gözünüz alışacak yani. Bu farkındalık gibi bir şey yani. Onu gördükçe gözünüz, zihniniz, aradığınız şeyi, kovanı açtığınız zaman aradığınız şeyi çok rahat bulmaya başlayacaksınız. Onun için hani ilk başta kafanıza takılmasın o. Altıgenler farklı olabilir. İleride Böyle baktığınız zaman çerçevenin burası çok erkek arı olmuş. Bu çerçeveyi bir dakika sene kullanmayayım diye ayıracaksınız kenarı. Yani standart bir hale gelecek. <gülüyor> evet yumurtaları da söyledik. Kuluçka sürelerini de söyledik. Bir özellik daha söyleyeceğiz. Farklılıkta. Bu bireylerin farklı bireyler oluşmasında diğer en önemli özelliklerden biri de beslenmeleri. Bunlar bu döneme kadar yumurtalar. arı yumurtluyor. Burada herhangi bir özellik farklılık yok. Şu bireyde farklılık var. Şu birey dörtsüz yumurtadan meydana geliyor. O kenarda erkek arı. Dörtsüz yumurtlandığı zaman bu erkek arı meydana geliyor. Fakat bu iki bireyin meydana getirildiği yumurta aynı. Elinizde bir tane yumurta var. Bu iki yumurtanın iki tane farklı birey meydana geliyor. İşin Süper olayı bu. Bu iki yumurtanın ikisinden iki farklı biri. Bu çan olması evet bir farklılık. Kuluçka süresi bir farklılık ama kuluçko süresi etkileyen bir özellik değil. Mecburiyetten dolayı oluşan bir özellik kuluçko süresi. Buraya kadar ikisi de yumurta. Buraya kadar şu üç günlük güne kadar ikisi de aynı kurtçuk. İkisi de burada beslenirken Ana arı sütüyle besleniyor. Ana arı sütüyle besleniyor. Şu dönemden sonra ana arı yapılacak bireye ana arı sütü gene verilmeye devam ediyor. Fakat işçi arı olacak bireye larva besin maddesi veriliyor. Erkek arı olacak Birey de zaten farklı için Buna da erkek arı besin maddesi veriliyor. Ürünleri gene anlatırken söyleyeceğim. Arı sütü arıların beyin arka ve ön salgı bezlerinden salgılanan bir besin maddesi. Arılar nasıl inekler sütü samanı yiyorlar? Süt ortaya çıkıyor. Yani iyice yiyorlar, yiyecek kanlarına karışıyor besin elementleri. Bu besin elementleri kandan sentezlenerek süt meydana geliyor. Arılarda da gene vücut sıvısının içerisinde besin elementleri giriyor. Bu besin elementleri vücut sıvılarında karışıyor ve ondan sonra bu salgı bezlerinden iki tane salgı salgılıyorlar. Arı sütünü oluşturan. Biri şeffafımsı biri kremimsi bir salgı maddesi. Bu iki maddenin yoğunluğu Na göre 3 tane farklı besin maddesi meydana getiriyorlar. Biri arı sütü, biri larva besin maddesi, biri erkek arı besin maddesi. Bunun en kalitelisi arı sütü, orta kalitelisi erkek arı besin maddesi, en kalitesizi larva besin maddesi. Larva besin maddesiyle besledikleri yavrulardan işçi arılar meydana geliyor. Erkek arı besin maddesiyle zaten erkek arı çünkü onlar dölsüz yumurtalar. Fakat arı sütüyle ful besledikleri yumurtaların kurtçukları ana arı meydana getiriyor. Ve bu ana arının oluşumunu meydana getiriyor. Ana arı ve işçi arı arasındaki farklılık ne? Ana arı ve işçi arı arasındaki farklılık kovan içerisindeki çalışma şekilleri farklı. Biri üretime yönelik çalışıyor. Yani birey üretimine yönelik çalışıyor. Diğeri Araziye çalışıyor. Kovan içerisinde mum salgılanması, kovan içerisindeki işlerin meydana getirilmesi birazdan söyleyeceğim. Bunları yerine getiriyor. <gülüyor> Anı arı kovan içerisinde bir tane var. Özel üretim kovanları hariç, özellikle yapılan kovanlar hariç. Her kovanda birer tane ana arı var. Özel durumlar haricinde deyin. Yaklaşık 7-8 seneye kadar yaşayabiliyor. İşçi arı Kovan içerisinde binlerce var. Ee, ömrü yaz aylarında yaklaşık olarak 55 gün civarında, 45 gün civarında kısalıyor. Kış aylarında daha uzun. Ee, bir bisir var. Üreme organları aktif değil. Yani yumurta kanalları pasif. Ana arının yumurta kanalları aktif. Bunları vücut organ kısımlarını yazarken tekrar anlatacağım zaten. Eee yani yapacakları göreve göre vücut organları aktif hale geçiyor. Yapmadıkları görevin organları pasif. Mesela mum salgı bezleri dedim ya arılar bal mumu üretiyorlar. Anarının mum, mum salgı bezi pasif. Çünkü mum üretmeyecek o. Yumurta üretecek. İşi kovan içerisinde yumurta üretmek. Dün de dedim kendi ağırlığının yaklaşık bir buçuk misli kadar yumurta üretiyor. Sürekli besleniyor işçi arılar tarafından. Ve kovan içerisinde sürekli yumurta üreterek kovan içerisindeki üretimi devam ediyor. İşçi arılar kovan içerisinde nüfus olarak daha kalabalık. Şimdi burada bireylerdeki farklılıkları ön plana koyduk. İşçi arıların ömrü ne kadar? Yaz. İşçi arıların işte 45-55 gün civarında yaz aylarında esasında gün olarak sayılmaz işçi arılarının ömrü. İşçi arılarının ömrü esas olarak kilometre. Olarak değişir. Yani 800 kilometre ömürleri vardır işçi arıların. 800 kilometre. Yaklaşık 800 kilometre uçtuktan sonra ödür. Kışın niye uzun yaşarlar? Çünkü uçmuyorlar. Yazın niye uzun yaşamıyorlar? Çünkü uçuyorlar. Yani bu çizgi film vardı. Arı filmi, çizgi filmi. Yok maya değil bu daha sonra yapılan. Yabancı film Yabancı film onda bir esasında espri gibi öne atar da, evet. fiziksel olarak arının uçması mümkün değil. Çünkü kanat boyu kısa, yani uçan canlıları göz önüne alın, işte martılar falan mesela, kuşlar kanatları uzun ve işte daha vücut vücuda oranladığı zaman kanatlar uzun ve genellikle hafif materyallerden evet arılar da hafif materyal ama e, arılar işte gıda topluyorlar, bal çekiyorlar Bal midelerine doluyor, polen topluyorlar ve uçuyorlar. Baktığınız zaman kanatlar kısa. Diyorsunuz kendin yani bu vücut yapıcı. Ya tavuğun uçması gibi bir şey daha doğrusu. Öyle diyeyim. <gülüyor> ya kısa mesafelişe tavuğun uçması gibi bir şey düşünün. Ama uçuyor. Ve bu uçtuğu zaman işte göğüs kasları çok ciddi kaslardan meydana geliyor. Ve bunlar yıpranıyor. Kanatlar parçalanıyor, zar kanatlar yıpranıyor, parçalanıyor. Ve deforme sonucu ölüyor arı. Ama deformasyon olmadığı zaman yani uçmadığı zaman problem yok. kovan içinde yaşadığı zaman bakın kış boyu yaşayabiliyor. Yani uzun süre yaşayabiliyor. Bu aradaki farktan dolayı işte esasında ömür kilometre olarak. Ne kadar uçuyorsa arı o kadar çok arı ölüyor. Ne kadar uçmuyorsa o kadar çok arı üretiliyor, duruyor kovanla. Bunu Gene konular içerisinde hep değerlendireceğiz. Bakın koloninin kalabalıklaşması, zayıflaması, kalabalıklaşması. Bunların hepsinin ince bir datayı, ince bir mantığı var. Gerçekten çok mükemmel bir mantık. O bakımdan hepsini değerlendireceğiz. Buyurun. 7 mi Yok o yani ben o konularda bir şey söyleyemem. Birçok hani internette açın bir arı işte kaç gram balla kaç kilometre uçar. Bu tamamen aldığı balın çeşidine bağlı, protein miktarına bağlı, kalorisine bağlı, bulunduğu ortam ısısına bağlı. Bunlar çok değişken şeylerdir. Tabii bunlar hani şey olsun diye, dikkat çekici şeyler olsun diye söyleniyor tabii ki yani. Bir gram bal yapmak için şu kadar kilometre uçar, şu kadar mesafeden bal getirir. Misal... Bizim için bir arının uçuş süresi 5 kilometre ile sınırlı deriz. Bu tabi ırk özellikleri olarak değişir, coğrafi yapı olarak değişir, rüzgar yönü olarak değişir ama ortalama olarak bir arının kovanından çıkıp en fazla 5 kilometre mesafeyi uçabileceğini göz önünde alırız. Onu da bal midesine alabildiği gıda olarak düşünün. Yani kovandan çıkarken yakıt olarak gıda alır, buradan uçar gider 5 kilometre. Tekrar gıda bulduysa orada gıdayı alıp gelip 5 kilometre gelir. Geriye ne kaldı? Sıfır. Yani onun için karlı bir bal miktarının 3 kilometre alan içerisinde olmasını isteriz. Tabii bunun da çok değişkenleri var. Bunları hep konuşacağız. Rüzgarın yönü, sıcak hava akımları. Bütün uçan canlılar sıcak hava akımlarını kullanırlar. Tabii ki arılarında kullanmaması çok saçma olur ki kullanıyorlar. Yok. Erkek arıların sadece üremede görevi var. Başka hiçbir görevi yok. Her Her arı arı sütü işte değil mi? Tabii tabii. Üç birey de ilk dönem arı sütüyle besleniyor. Yani gün? Üç gün. Üç gün sonra... Ana arı sürekli arı sütüyle diye besleniyor. İşçi, İşçi arı gün Kalan günde mi besleniyor? larva besin maddesi. Evet. Diğer günde. Diğer üç günde. Erkek arıda da erkek arı besin maddesi. Bizim için hani 3 gün çok kısa bir gün gözükebilir bakın. Değil mi? Yani ya bizim için 3 gün. Ama onlar için 45 gün zaten bir ömür. Yani kovan içinde ki 3 gün onlar için çok ciddi bir gün. Erkek arıdan çok böyle gidip geliyor hocam. Bunlar neden çok gidip geliyor? İşte çiftleşme uçuşu için. Tabii onları anlatacağım hep. Tabii ana ağrının yumurtalarından ürüyor. erkek de işçi ardı, ana, ardı. ana yumurtasından tabii. İşçi cinsiyeti var mı kendi arasında? Dişi. Ha, Dişi olarak değerlendiriliyor ama üreme aktivitesi pasifleştirilmiş halde. Yani bu ana ağrının salgıladığı feromonlardan baskı altında tutarak yani e, ana ağrının salgıladığı kokular feromonlar sayesinde baskı altında durarak, durarak üreme hücreleri aktif hale geçmiyor. Ya. Daha sonra ama ana arı kaybedilir. Tekrar ana arı yapılmaz koşulları. Üretken hale geçiyor ama yumurtluyor. Yumurtladıkları dövsüz yumurta olduğu için erkek arı meydana geliyor sadece. Bunları anlatacağım zaten koloni. Evet. Şimdi soğukkanlı bir canlı olduğu için hepsinin bir koloniye ihtiyacı var. Bir topluluk halinde yaşamaya ihtiyacı var. Onun için kovan içerisinde bulunuyorlar. Yıl içerisinde belli dönemlerde işçilerin nüfusu artıyor veya azalıyor. Üretim dönemlerinde de erkek arılar üretiliyor. Tekrar üretim yavaşlatılıyor dedik. Şimdi vücut organlarını anlatmaya başlayacağım. Bu kuluçka süreleriydi. Vücut organlarını anlatmaya başlayacağım. Vücudu 3 gruba ayırıyoruz. Baş, göğüs ve karın. Şimdi başta gene şuraya çizeyim. Sonra çiverim. Bunları görsel olarak göreceksiniz. Yine burada da biraz daha çizdim. Arkadaşlar başın kaç tane gözü var diye işte çok sorarız. Kaç tane gözü var dediğiniz zaman birçok gözü de var. 3-5 tane gözü de var diyebilirsiniz. Ya yani 5 tane gözü var diyoruz. Burada 2 tane sağlı sollu gözler, birleşik gözler dediğimiz göz yapısı. 3 tane de ortada peniel göz dediğimiz Göz yapısı var. Şimdi birleşik gözler bizim göz yapımızdan farklı. Birleşik gözler biz bir mercek. Bu merceğin arka kısmında algılama hücrelerinin bulunduğu bir kısım. Görüntüyü, ışığın yansımasını alıyoruz. Bu arkadaki hücreler bunu algılıyor. Ve algıladığını beyne yolluyor. Yani arkada bir sürü hücremiz var ama bir tane mercemiz var. Arılarda ise boru şeklinde. Gözler var bunların hepsinin önünde mercek hepsinin arkasında bir tane algılama hücresi ve böyle dizili bir sürü gözün meydana gelmesiyle meydana gelen bir göz yapısı var bir tarafta diğer tarafta da. Yanlış olmasın ama 1600 civarında göz hücresi var bir kısımda diğer kısımda da aynı şekilde göz hücresi var bunlar gündüz görüş sağlayan gözler. Bunlar e, hani filmlerde falan da görüşüyor. parça parça görüş gibi benzer mantıkta evet baktığı zaman parça parça ve aradığı şeyi direktman görebilmesini sağlayan bir yapı. Yani bunu yaşamına göre düşünün. Arı kovandan çıktı bal arıyor kokusunu aldı evet o tarafa doğru uçuyor ve bir tarlaya gidiyor o tarlada ne renk bir çiçek arıyor. Önce kokusunu aldığı çiçeği evet görebilir, ondan kokalar ama ondan sonra kırmızı bir çiçek alıyor. Bizim görüşümüze göre söylerim, ee, görüşü de farklı. Morotesi dalga boyunda gördüğü için bizden farklı görüyor. Ee, çiçeğin rengini de aradığı için koca sap sarı bir tarlada kırmızı çiçekleri arıyorsa direktman karşıdan baktığı zaman çiçeklerin bulunduğu yere tık, tık tık tık tık tık görüyor ve o şekilde inip onların direktman nektarlarını alıyor seri bir şekilde çalışıp tekrar dönüyor. Farklı dalga boyunda görmesinin özelliği ne? Çiçeğin nektarı salgılar konumda olması çiçeğin taç yapraklarında, kendi yapraklarında renk değişikliğini sağlıyor. Yani çiçekler farklı bir renk dalga boyunda renk veriyorlar ve bu onun bal salgıladığını gösteriyor. Biz onu ayırt edemiyoruz. Böylece Hangi çiçekte bal varsa onu ziyaret ediyor. Ve tekrar kovana geri dönüyor. Penial gözler de gece görüş sağlayan gözler. Tabi gece görüş sağlayan gözler var da niye akşam uçmuyorlar? Çünkü kısa mesafede gece görüş sağlıyor. Kovanın içerisi nasıl bir ortam? Karanlık bir ortam. Gündüz de kapalı kutu, gece de kapalı kutu. Kovanın içerisinde görüş sağlayan gece görüş. Bunlar başın üst kısmında yer alıyor. Tabii bu petek üzerinde yürürken ki görüş açısı olarak düşünebilirsiniz. Petek gözünün içerisinde oradaki yavruyu işte gıda maddesini depolanmış poleni görmesini sağlıyor. Ee, bu sayede görüş sağlıyor. Yine görüşle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bazen şey olur işte sabah gün ışımadan arının çalıştığı söylenir. Evet doğru gün ışımamıştır fakat bize göre ışınmamıştır. Yani bizim gördüğümüz dalga boyunda gün aydınlık değildir. Ama arının gördüğü dalga boyunda gün aydınlanmıştır. Güneşin polarize ışıkları vurmaya başlamıştır. Arı artık o saatte görüyordur. Ondan bizim için karanlık olan ortamda arı uçmaya başlar. Ondan sonra geç saatte de bitirir. Bazen de işte hava hala karardı bu arı niye toplanmadı diye deriz işte. Ezan da okundu hadi girse de kapasak da arıyı yükleyeceğimiz zaman kapamasını bekleriz. Bekleriz hala arı girer hele Onun için onlar için de hala aydınlıktır gene. Onların gördüğü dalga boyunun farklı olmasından kaynaklanır bu. Onun için hani gün daha ışımadan çalışmaya başladı. Gece hala çalışıyor arı deriz. Bu bu sebeptendir. Ama karanlıkta gidersiniz kovanın belli bir mesafesine gelmeden sizi göremez işte. Gece görüşü kısa mesafeli görüşe sebep olur sağlar. Bu görme, bunun dışında diğer duyu, en önemli duyulardan biri koku duyusunu sağlayan antenler. Bunlar dizili boncuk taneleri gibi dizili algılama hücreleriyle doludur. Ve bunlar koku analizini yaparlar. Yani burunları kafalarındaki antenler. Kimyasal analiz yaparlar, koku alma. Birbirleriyle haberleşme, ayırt etme gibi özellikleri de bundan yaparlar. Ve bu şekilde... Ee, nektarın bulunduğu yeri bulmakta eldeki kriterleri kullanırlar. Gene dıştan baktığınız zaman ağzın iki tarafında çene dediğimiz kıskaçlar vardır. Biz genelde bunu kıskaç olarak tabir ederiz halk arasında. Bunlar çene diye ayırt edilir. Bunlar hareketli uzuvlar. Bunlar tabi bir materyali tutmak için, şekil vermek için bal mumunu işte tutmak için, çiçeğe tutunmak için iş görür. Evet. Burada ağız yapısı böceklerde farklı farklı sınıflandırılır. İşte delici ağız yapısı, delici emici ağız yapısı, kesici ağız yapısı, kesici emici ağız yapısı gibi ağız yapıları vardır. Böceklerin geneli incelendiği zaman. Bizde e, ezici emici ağız yapısı olarak yani delici bir özelliği yoktur. Kesici bir özelliği yoktur bal Sadece emici özelliği vardır. Bu da dilden kaynaklanan olarak. Çünkü e, çenesi çok sert bir yapıda değildir arının. Yani sizin elinizi ısırsa bile onu hissetmeyeceğiniz kadar bir ısırıkla hissedersiniz. Ama bir eşek arısı, sarıcı arısı ısırdığı zaman kopartır orayı yani. Çünkü eşek arısının kesici bir ağız yapısı vardır. Bunu neden söylüyorum? Arının bir meyve çeperini kesmesi, zedelemesi çok kolay değildir arkadaşlar. Bununla ilgili bazen şikayetler oluyor Farklı yerlerde işte bizim üzümleri arılar vurmaya başladı biz üzümleri toplayamadık diyorlar mesela. Burada arı bu üzümün çeperini yarıp suyunu emmeye çalışmaz. Zaten dışarıda bal varken buna gelmez. Dışarıda bir balın kesilmesi lazım. İki üzüm sıcak soğuk farkından dolayı çatlama yapar. Bu çatlamayı yaptıktan sonra buradan zaten içindeki sıvı akmaya başladığı için arı o tarafa gitmeye başlar. Yani o üzüm artık gözden çıkmıştır zaten. İki, eşek arısı, sarıcı arı gibi yabani arılar bunlar avcı böceklerdir. Diğer böcekleri oraya çağırabilmek için işte meyvelerin bir kısmını delerler. Yani bir bakıma tuzaklama yaparlar. Diğer böcekler sadece arılar değil. sinekler, kelebekler onlar da başka bir şey bulamıyorlar. Gıda yetersiz. Onlar da o hazır gıdayı bulmaya çalışırken av olurlar. İşte bu gibi özelliklerden dolayı arının ağız yapısını söylemek istedim. Kolay kolay delme işlemini meydana getirmezler. Ondan dolayı böyle bir özellik yok. Üç parçalı bir dil vardır. O üç tane çizdiğim de ne kadar benzemese de dil. Onların arının dili de üç parçalı bir yapıdadır. Yani hortum diye tabir edilir ama hortum yapısında değildir. Bu dil gene böyle üstteki uzun olan uzu yalayıp geriye doğru çeker. İki dilde altta vakumlar. Hıf, hıf diye bu üç parçanın içerisinde vakumlayarak, yalayarak ortalığı temizler. Bunu çok basit elinize bir parça bal koyarsınız. kovan orada beklersiniz. Gelirler yerlerken çok yakından görebilirsiniz. Yani orayı sıvazlayarak temizlerler. Burada... Eee... Duş özellik olarak başka söyleyeceğim bir şey yok. Renk olarak. Renk? Neyin? Kafa yapısında. Gizik yapısı. Sarı var. Ha, renk olarak farklı. Buyurun. Yani bu şu anda, şu zamanda. Tabi o bulunduğu, salkım olduğu yer var ya. Evet. Genelde kenar kısımlarda zorlanırlar. O peteği soğuduğu zaman petek sert bir form alır. O sert formu zedelemeyi beceremezler. Beceremedikler için salkımın iç kısmı, salkım yaptıkların zaman iç kısmı 30 dereceye yakın ısı yapıyor ya, o ısıda mum yumuşaktır. Orayı kapadıkları mumun üst kısmını hafif açarlar, oradan hor dili içeriye sallar, emerler orayı. O şekilde yerler. Daha sonra mumu yavaş yavaş açtık da mumun zaten biz kırıntılarını aşağıda dökülü görürüz. Açtıkça aşağıdan o mumu temizlerler. Çok ani tüketim gerekmezse o mum kırıntıları dökülmez bile. Yani mumu yavaş yavaş eze eze kaldırdıkları için kenarı mum kırıntısı dökülmez. Ama zayıf kaldıysa, soğuğa kaldıysa kırıntı dökülür. Hatta biz bazen yağma deriz anlatacağız onu da. Diğer bir kovanın arısını başka bir arı yağmaladığı zaman alta kırıntılar dökülür. Biz kovanı açmadan ön uçuş dediğinde kırıntıları gördüğümüz zaman deriz ki bu kovanı başka arı yağmalıyor demek ki. Yani hiç içeriği açmadan bir de gördüğünüz zaman anlarsınız. Yağmalanan çok se seri havalarda ben şeyi de düşünüyorum. Bazen sarıcı arılar gidiyor. İşte o sarıcı arılar muhtemelen o gözü onlar da bal çalmaya gidiyorlar. O gözü yırtıyorlar. Oradan bal alıyorlar. Onların yırttığı yerden de diğer arılar almaya başlıyorlar o zaman. Çünkü soğuk olduğu için kovanın içi de daha ısınmadı. Oradan beraber faydalanmış oluyorlar yağmalama işini. Yani o peteği bile zorlamak çok zor onlar için. Propolis de aynı şekilde. Propolis de hareket ettiremezler. Serin havalarda. kovan içerisindeki propolis. Vücut yapısı olarak arkadaşlar arılar omurgasız canlılar içerisine giriyor. Yani bir omurga yok vücutta. Vücudu tamamen kitin tabakası dediğimiz bizim tırnaklarımızdaki benzer yapıya sahip. Katman katman tabakalar birbirini arasında tutuyor. Baş, göğüs ve karın kısmını ince bir zar kısmındaki... E, kaslı sinir sistemi tutuyor. Tabi bu bu da başlı başına şey yani omurgasız olması kitin tabakası olması biraz daha hafif olmasını ama vücudun bir arada tutulmasını sağlıyor. Karın kısmında biraz daha göreceksiniz. Göğüs biraz daha sert bir yapıda. Vücudun bütün taşıyıcı aksamını göğüs meydana getiriyor. Yani ayaklar ve kanatlar göğüste. Göğüsün iç kısmı da Gene aynı şekilde kaslarla dolu arkadaşlar. Yoğun bir kas yapısı var. İşte dedim ya dıştan bakıldığı zaman uçmaması gereken bir canlı esasında. Yani vücut ölçülerine kıyasladığınız zaman. Ama uçmasına imkan sağlayabilecek çok güçlü kas sistemi var içeride. Ve işte kanatlar var uçmasını sağlayan. Üç çift ayak, ön, orta ve arka. İki çifte kanat var dört tane de kanat var. Bu ayakların ön ayaklar kıskaçlı gene tırnaklı bir yapıya sahip. Şöyle göstereyim. Onların gene şöyle birçok eklemden meydana gelen bir birleşke şeklinde tutunmasını sağlayan kancalara sahip. Gene buralarda zikzaklı testere gibi kıskaçlara sahip. Bu hem korunma maksatlı hem tutunma maksatlı iş gören uzuvlar. Veya kazıması gerektiği zaman hafif kazıma maksatlı kullanabileceği uzuvlar. Ee, diğeri de öndekiler gene fırçalara sahip ön kollar. Bunlar hatta anten yuvalarını temizleyebilmek için burada bir çukurları da var. Anten çukuru deniyor buna. O da tüylü. Vücut komple tüylerle kaplı. Ee, herhangi bir tozlanmadan dolayı silindiği zaman bu şekilde fırçalarla silinip temizlenip bütün tozu atabiliyor. Buradaki çukura da anteni takıyor. Hop çektiği zaman antenler de temizleniyor. Yani özellikle bunun için dizayn edilmiş. Çok özel bir yapıya sahip. <gülüyor> Vücut komple tüylerle kaplı. Bunu işte şu an Amerika'da olan bir profesörümüz var. Osman Kaftanoğlu. Onun bir şeyi var. Yazısında gördüm. Bal aralarını diğer böceklerden ayıran en önemli özelliklerden biri Vücutlarında çatalla tüyler bulunması. Yani şuna benzer tüyler var. Şu şekilde komple tüylerle kaplı. Ve <gülüyor> poleni kovana taşıyabilmeksi için ayaklarında ve karın bölgelerinde kesecikler bulunması. Yani bu gene tüylü kesecikler var. Bunlar poleni özellikle yani tüylü. E, Bitkilerin üreme hücrelerini kovana taşıyabilmeleri için keseciklere sahip olması. Şimdi bir çiçeğe gittiği zaman konuyor. Konduğu zamanın üzerine polen tozları dökülüyor ve polen tozlarının toparlayıp ayaklarındaki keseciklere topluyor. İşte bunları taşı taşıyan kesecikler burada, arka ayaklarda. Böyle dolduruyor iki ayakta. Bu genelde vücudu dengede tutan, ana bütün ağırlığı tartan ayaklar. Önde Eller gibi çalışan ayaklar. Bu şekilde kovana taşıyor. Gene vücudu komple tüylerle kaplı. Görsellerde göreceksiniz. Ve kanatlar bir tane büyük gene bunun alt, arkasında bir tane küçük kanat var. Bu iki kanatın birbirine birleşmesi için arada kancalar var. Bu kanatlar uçmuyorken ikisi üst üste gelip arkada sabit olarak duruyor. Zar kanatlı Canlılar içerisinde bunlar. Kanatlar arkada duruyor ve yer kaplamıyor. Üst üste duruyorlar. Uçacağı zaman kanatları açıyor. Büyük kanat ve küçük kanat kıskaçla birbirine birleşiyor. Böylece tek kanat gibi hareket ediyor. Yani kenebek kanadı kadar büyük olmasa da ona benzer bir yapıya ulaşıyor. Bu şekilde uçuş yapıyor. Kanatların içerisinde şu şekilde damarlar var. Bu damarlarda vücut sıvısının geçişini sağlıyor. Ve bu vücut sıvısının geçişiyle işlem görüyor. <gülüyor> Dedim ya uçamama fiziksel olarak uçmaması gereken bu kaslar yoğun çalıştığı için ...ciddi miktarda enerji ve ısı açığa çıkıyor arkadaşlar. Havanın uçmasına uygun olduğu 10 derecenin üstünde... ...işte 15 derece, 20 derece sıcaklıklarda bir sıkıntı yok. Normal uçuyor, ısınıyor. Soğukkanlı ısındığı için daha iyi hareket ediyor. Fakat daha yüksek sıcaklıklarda... Yani... E, Soğuğa, soğuğa göre dizayn edilmiş de ladalar var ya, ladalar tamam soğukta. Kışın hiçbir problem yok. Canavar gibi gidiyorlar, geliyorlar. Yazın evet. haberi hararet yapıyor. Neden? Çünkü soğuğa göre dizayn edilmiş ya. Şimdi arada soğukkanlı tamam sıkıntı yok. Hava serinken uçuş yapıyor. ısı da üretiyor. Ürettiği ısı işini de görüyor. Aşırı sıcakta bu sefer de soğutulma ihtiyacı var işte. Soğutma işlemini de bu damarlar yapıyor. Kanat havada Sürküle ettiği zaman ne oluyor? Aynı zamanda dolaşım hızlanıyor. Kanatlardaki serinlikten vücut serinletilmeye çalışılıyor. Ama aşırı sıcaklarda da bu sefer çalışma zorlaşıyor. Çok yüksek sıcaklıklarda da uçuşlar olmuyor ve kovanın içerisi serinletilmeye çalışıyor. Arı uçamıyor diye ben şahsen yorumlamıyorum. Hani Uçamıyor diye değil de kovanın serinletilmesi çok ön plana çıktığı için Bala çalışılması artık söz konusu olmuyor. Suya daha çok çalışılması mecburi oluyor. Daha elzem bir hal alıyor su. Yani burada çalışamıyorsun için ciddi sıcaklıkların olması lazım. Yani 40 derecelerde falan ve üstü sıcaklıklarda ciddi problem oluşturmaya başlar. Karın bölgesi gene çok komplike bir bölge. Burada kalp var. Silindirik bir kalp yapısı var. Bu silindirik kalp yapısı neyi sağlıyor? Vücut sıvısının diğer vücutlu organlara pompalanmasını sağlıyor. Silindirik yapıda olması <gülüyor> neyi sağlıyor? Abdomen böyle ileri geri <gülüyor> hareket ediyor. Arı bazen uçuştan geliyor. Kovanın ön tahtasına konduğu zaman böyle abdomeni ileri geri hareket ediyor. Bu arının yorulduğunu gösteriyor. Efor sarfı. kan pompalıyor. Daha ciddi kan pompalıyor ki vücuda gerekli ee, oksijen sağlanabilsin, kan diğer organlara taşınabilsin. Tabii ki tahtadan geldiği zaman çok yüklü olduğu için yoruluyor. Burada bal midesi, mide, bağırsaklar var ve alt kısımda işçi arı ve anarda da iğne, zehir kesesi, bunun arkasında zehir salgı bezleri. Ve burada diğer bezler var. Birazdan onları çizeceğim. Mideden başlayalım. Bir bal midesi sonra mide sonra bağırsaklar var. Şimdi burada bal midesi normal arı uçmuyorken gayet ince bir formda. Onu da göstereceğim. Buralarda burada tabii hepsini yuvarlak olarak çizdim ama hepsi yuvarlak olarak değil. Üstler plaka halinde altlar ayrı plakalar halinde plaka plaka karın plakaları var. Bu plakaların aralarında da, akılda kalsın diye çiziyorum. Şöyle iki plakanın arasında da şurada zar var. <gülüyor> bu iki plakayı bir arada tutuyor. Karın boşken bu plakalar üst üste duruyor. Ama içerisi dolmaya başlayınca, irileşmeye başlayınca bu plakalar ayrılıyor. Bu zarlar tutuyor plakaları. Bu plakalar birbirinden ayrı bir hal alıyor. Yani bir yarım kat daha büyüyor bu karın. Bal mide evet körüklü gibi. Bu bal midesi boşken bu organların hepsi böyle gözüküyor. Evet. Bal geldi çiçeği kondu çekmeye başladı. Mide doldukça şişiyor. Bu bal midesi şişiyor şişiyor şişiyor şişiyor. Böyle bir hal alıyor. Yani sadece bal midesi bu abdomenin normalde inik olduğu form kadar bir form alıyor. Diğer bütün organlar kenarıyı büzüşüyorlar. Hepsi kenarı sıkışıyor kalıyor. Komple bal midesi oluyor. Düşünün bu hani uçabilecek bir kanat yapısına sahip değil de bir bir karnı kadar gıda aldı ve bunu taşıyor. Tabii bu uçuş yaparken... Ciddi miktarda bu altta bir valf var. Buradan sindirim sistemine doğru diğer mideye açılan bir kısım var. Orada tüyler var. Bunlar proteinleri alıyor. Onları sindirime yolluyor. O sindirimden enerji elde ediliyor. Kaslara yollanıyor. Bu dönüşüm devam ediyor uçarken. Yani o çalışmaya mecbur olarak devam ediyor. Geliyor bu gıdayı götürüyor. Bu gıda sindirilmiyor. Yani bu sindirime girmedi. Sadece depolandı. Kovana geliyor. Kovana geliyor kovana geliyor, diğer arıya veriyor. Diğer arı bunu alıyor, götürüyor, o da içerisine enzimler katıyor, petek gözüne konuluyor. Ve bu şekilde ürünün kovana taşınması meydana geliyor. Bu arkada iğne var dediğim. İğne bu iki bireyde var. Erkek arıda iğne yerine erkek arı üreme hücresi var. Şey üreme organı var. Erkek arıda erkek arı üreme organı var, iğne yok. <gülüyor> işçi arı ve ana arıda iğne var. Ana arıdaki iğne düz. İşçi arıdaki iğne ise tırtıklı. Ve iğne iki parçadan meydana geliyor. İç ve dış kısımdan. İğnenin arka kısmında da zehir kesesi bulunuyor. Ve zehir kesesinin çevresi de Kaslarla bulunuyor. Şimdi bunun bir özelliği var. Ciddi bir özelliği var. Ee, hep insanlar dile getiriyorlar. iğnesiz zarı olsun, işte sok basın falan. Arkadaşlar ortada ürünleri anlatmadım esasında. Ürünleri bir dahaki derse attım. Ürünler var. Bal var. Bakın herkes biliyor. Bir damla bal damlatıyorsunuz. Beş dakika sonra bir sürü canlı toplanıyor. Karınca geliyor, kelebek geliyor, sinek geliyor. Ortada kalorisi yüksek bir besin var. İki polen var. Yani bildiğimiz bütün amino asitleri ve bilmediğimiz amino asitleri içerisinde bulunulan çok kaliteli bir besin kaynağı. Ciddi bir besin var. Ve nazik, zayıf bir canlı var karşınızda. Ufacık bir böcek. Ve bunu kendine savunabilmesi için sadece bir iğne var. Bunu da ona çok görmeyin. Adalet mi bu? Tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> küçücük bir iğne var ama o küçücük iğne o kadar süper bir savunma mekanizması ki birçok canlı balı da bildiği gibi arının iğnesini de biliyor. Değil mi? Arıyla hiç alakası olmayan kişiler bile vız dediğiniz zaman aman arı diyor hemen. Biz de biliyoruz ve birçok canlı da biliyor ki Arı taklidi yapan sinekler var. Yani biz öyle tabir ediyoruz. Arı taklidi yapan sinek. Uçuyor ama ne iğne var ne bir şey. Sinek ama arı gibi ses çıkarıyor. Neden? Bazı canlılar beni arı sansın da dokunmasınlar diye. Tabi arıya dokunan canlılara denk geldiği zaman onun da pek şansı olmuyor. Şimdi arkadaşlar arının iğnesi saldırı amaçlı değil esas olarak. Yani biz arının besin maddesi değiliz değil mi? Ama bizi sokuyor. Niye? Kendisini savunmak için sokuyor. Yani arı durduk yere kimseyi sokmuyor. Bir arılığa gittiğiniz zaman arı sizi sokuyorsa o arıyı rahatsız eden bir şey vardır yani. Ya biri ya bir canlı bir şey rahatsız etmiş onu ki tepki gösteriyor. Benim kovanlarıma yaklaşma bak. Hatta iğneden önce bazen birçok kez uyarı verir arı. Yani gelir kafanıza vurur, etrafınızda uçuşur. Ya burada ne arıyorsun? Bak burada benim kovanım var buraya gelme. Ondan sonra artık siz tehlike oluşturmaya başladıysanız, sizi oradan uzaklaştırmaya yönelik olarak kendini feda eder. Niye? Bir işçi arı iğnesiyle soktuktan sonra kendisinin de iç organları dağılır ve iç kanamadan dolayı ölür. Ama ölene kadar da saldırır gene. Çünkü bu bir savunma sistemi. Şimdi iğne tırtıklı olması işçi arıda battığı yerden iğneni çıkmamasını sağlıyor bir. İki, zehir kesesi arkasında iğneyle beraber dokuda kalıyor. Ve çevresindeki kaslar, çevresindeki bulunan kaslar 5 ila 20 dakika boyunca burada zehirin pompalanmasını sağlıyor içeride. Onu. Ve aynı zamanda zehir kokusunun da dışarıya yayılmasını sağlıyor. Böylece ne oluyor? Bir arı. Bir kişiyi soktuğu zaman diğer arılara işaret veriyor. İşte bu sokulacak şey. Arı o etrafta aramasın. Kim hareket ediyor etmiyor. Direktman oraya saldırsın diye. İşaret izli mermi var ya askerlik yapar. Bir yer işaretlenir izli mermi yollanır. Herkes oraya ateş eder işte. O da öyle. Herkes oraya saldırıyor. İşaretliyor arı aynı zamanda. 5 ila 20 dakika sadece işaretlemek için pompalamıyor. Zehir sizin dokunuza birden verildiği zaman... Vücudunuz bunu hemen algılar. Ama yavaş yavaş verildiği zaman vücudunuz bunu algılayana kadar zehir daha ileriye gider. Ana gaye zehirin dokuda veya hedef canlıda daha ileriye gitmesidir. Ondan yavaş yavaş pompalanır. Arı iğnesini batırdı, koptu. Kendisi iç kanama geçiriyor ama hala saldırıyor. Neden saldırıyor? Sokamıyor ama gene işaret veriyor bakın. Buna saldıracaksınız. bu. Hem de caydırıcı etki. Arı sokmuş sizi. İğne orada kalmış saldırıyor. Siz hala kendinizi çekiniyorsunuz. Neden? Çünkü hala sesi çıkıyor. Ve sizin için bir tehdit gibi duruyor hala. Psikolojik olarak çekiniyorsunuz. Ve bunu işte ciddi miktarda arı saldırdığını düşünün. 20 tanesi sokmuş ama 40 tanesi hala kafanızda uçuşuyor işte. Sizin için itici oluyor. Bu savunma sistemi içerisinde devam ediyor bu sistem. Ve zehri Sokulduğunuz yerin şişmesi zehirin etkisi değil arkadaşlar. Sokulduğunuz yerin şişmesi de sizin vücudunuzun tepkisi savunma sistemi. Oraya su pompalayarak sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırarak o zehirin daha iç kısımlara gitmesini engellemeye çalışıyor vücudunuz. Zehiri ne kadar tehlikeli gördüyse o kadar çok oraya sıvı pompalayacak. Oradaki dolaşımı durdurmaya çalışıyor. Ya yani kanla beraber daha elzem yerlere zehir gelmesin ki burada dursun bu. O arada aldığınız zehirle sizin bağışıklık sisteminiz antikor üretmeye başlıyor. Ve buraya yavaş yavaş yollamaya çalışıyor. Buradaki zehiri parçaladıkça şişlik inmeye başlıyor. İşte bu şişlik ne kadar geçiniyorsa siz o kadar geç antikor üretiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken işte bağışıklık sistemini çalıştırmanız lazım. Dün de söyledim. Ben esasında arıla, insanlar hep arıları uzaklara atmaya çalışıyorlar. Ben de tam tersini söylüyorum. Arıları yakına getirmeliyiz ki sokulup arı tarafından bağışıklık sistemimizin çalıştığını görmeliyiz. Ve çalıştırmayız. Sizi hiç arı sokmamış bilmiyorsunuz. Onun için merkezde uygulamada diyoruz ki bir iki kere arı tarafından sokulun ki alerjiniz varsa 112'yi arayalım hemen ambulans gelsin götürsün sizi. Aksi takdirde yarın bir gün yaylaya gideceksiniz pikniğe hiç bilmiyorsanız arı tarafından sokulacaksınız ambulansın gelmesi çok zor. Sizin sağlık ekiplerine yetiştirilmeniz çok zor. Yani merkezi bir yerdeyken arı alerjinizin sınırını bilin. Veya bazen denize gidiyorsunuz plaja. İşte sarıcı arı geziniyor ya. Oturuyorsunuz ayağınızdan sokuyor. Özellikle Hadi. Ayak altından sokuyorlar. Evet. <gülüyor> yani sıkıntı yani. Bakın orada sağlık ekiplerine ulaşmanız çok zor. Onun için arıların çok uzakta bulunma, bulunması esasında bizim için bir sıkıntı. Ama hep korktuğumuz için yerleşim yerlerinden uzakları atmaya çalışıyoruz. Eee Tabii bunun çeşitli testleri de var, onlar da yapılarak bulunabilir ama hani kimler yapıyor önceden çok zor bu. Evet bir ara verelim, değil mi?